İlişki koçu kendisi insanlar arası ilişkilerde, çiftler arası ilişkilerde profesyonel koçluk eğitimleri ve süpervizyon eğitimleri almış, bunları tamamlamış profesyonel koçtur. İlişki koçuna ne zaman gidilir? İlişki koçuna arkadaşlar arası sorunlarda, aile arası sorunlarda, çiftler arası sorunlarda, aşk ve flört döneminde kişinin öğretmenleriyle, Eğitim ve sosyal hayatıyla yaşadığı tüm ilişki problemlerinde alabileceği bir koçluk hizmetidir. Tam da bu noktada kişilere profesyonel ilişki koçları eşlik eder, rehberlik eder, farkındalık ve içgörü kazandırır.